Merhaba, şu anda Dünya Anıtlar Fonu'nun ofisindeyim. Bugün tarihi Babil kalıntıları hakkında konuşacağız. Çoğumuz hikayelerden Babil'i ya da bir ziggurat olduğunu düşündüğümüz Babil Kulesi'ni biliyoruz değil mi? Peki sizce Babil'i bugün ziyaret edersek ne ile karşılaşırız? Babil benim favori mekanlarımdan biridir. Dünya Anıtlar Fonu'nun yedi senedir devam eden çalışmaları sırasında Babil hakkında çok fazla şey öğrendik. Babil, antik çağ, buluşlar ve ünlü kişilerle özdeşleştirilmiş olsa da, ziyaret ederseniz oldukça mütevazı bir yer olduğunu görürsünüz. Çamur, tuğla ve basit inşaat teknolojilerini görenler çok şaşırıyor. Üzerinde kabartma hayvan figürleri olan meşhur duvar hariç Babil'den geriye kalanlar açıkçası çok da ilginç değil. Hammurabi'nin kendisi, yapılaşma adına yaptıkları ve tabii ki kanunları hakkında çok fazla şey okuduk. Daha sonra yeni Babil İmparatorluğunu kuran Nabucadnezar'ın duvarları yeniden inşa edişi, lüks mekanlar açması ve Babil'in sanat ve bilim merkezi haline gelmesi. Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in asma bahçeleri ve imparatorluğun başkenti. İşte bunlar bildiğimiz şeyler. Ben bugün de Babil'in birçok açıdan çok güzel olduğunu düşünüyorum. Burası Fırat'ın kıvrımlarında, kıyıdaki palmiye ağaçları ile yılın belirli zamanlarında yemyeşil olan, diğer zamanlarında ise kum fırtınalarının yaşandığı ilginç bir yer. Şehrin ekilebilir topraklara sahip ve ticaret yolları üzerinde olması Antik Çağ'da yerleşimi mümkün kılmış. Bu bölgede binlerce yıldır yerleşim olduğunu biliyoruz. Bugün bile kalıntılara yakın oturan insanlar mevcut. Kalıntılar tamamen terk edilmiş durumda. Bir yanda kalıntılar var, bir yanda da 30 dakikalık kısa bir yürüyüş sonunda ulaşabileceğiniz ekili dikili alanlar ve modern bir toplum. 2000'lerdeki karışıklıktan önce bu bölge Irak'ın en çok ziyaretçi alan bölgesiydi. Ve her Iraklı hayatının bir döneminde okuldayken ya da erişkinken burayı en az bir kere ziyaret etmiştir. Bugün uluslararası turizm olmamasına rağmen bölge Iraklılar tarafından hala ziyaret ediliyor. Nehir kıyısında yürüyüş ya da piknik yapılabilir. Tüm karmaşanın ortasında insanların burayı hala kullanıyor olmaları gerçekten çok güzel. Dünya Anıtlar Fonu'nun amaçlarından biri ülkeye politik istikrar geldiğinde bölgenin yeniden ziyarete açılması. Bölgeyi korurken turizm açısından da sürdürülebilirlik yaratıp yapılacak arkeolojik kazılara olanak sağlamak. 2007'de Irak Devleti Eski Eser ve Miras Kurulu fonu bazı ortak çalışmalar yapmak için davet etti. Bu çalışmalar arasında bölge için bir yönetim planı hazırlanması ve bölgenin korunması için bazı planlar hazırlayıp bölgeye uygulamak vardı. Tüm bunlar uluslararası turizmin bir an önce Irak'a geri dönmesi için yapıldı. Şu anda hala turizm yollarını geliştirme gayreti sürüyor. Arkeologlar, mühendisler, mimarlar, koruma uzmanları ve gerekli olduğunda bölgeye gelen uluslararası uzmanlar hepsi bu bölgenin yeniden uluslararası ziyaretçilere açılması için çalışıyor. Kazılar, 20. yüzyılın ilk ve 19. yüzyılın son yıllarında Robert Calderway ile başladı. Buluntuların çok büyük bir kısmı bugün dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerde bulunuyor. Bunların arasında Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde bulunan meşhur iştar kapısı da var. Buna rağmen bölgede halen birçok kalıntı ve buluntu görmek mümkün. Kazılar sonucu ortaya çıkmış düzinelerce bina hatta İştar kapısının alt kısmı olan yapı bile hala bölgede bulunuyor. Berlin'e götürülen kapının sadece üst kısmıydı. Daha sonra ise kapının iki parçası daha bulundu. Yani kapıyı bu parçaların üzerine inşa etmişler. Bugün bölgeyi ziyaret ettiğimde en çok hoşuma giden şeyin ne olduğunu sorarsanız, bu soruya kullanılan malzeme yani çamur tuğla her ne kadar mütevazı bir malzeme olsa da yapıların ihtişamı ve büyüklükleri olarak cevap veririm. Şu duvarlara baksanıza. Metrelerce kalınlık ve yükseklikteler. İnanılmaz! Az önce tarihteki yeniden yapılanmalar hakkında konuşmuştuk. Bugün kendini Babil'in 6. yüzyıldaki hükümdarı olan Nabucadnezar'ın varisi olarak gören Saddam Hüseyin tarafından başlatılan yeniden yapılanma hakkında konuşabiliriz. 20. yüzyılda Babil'in konumunun bulunmasından sonra Bölgede büyük restorasyon girişimleri görüyoruz. Babil'in, Orta Doğu ve Avrupa'daki birçok bölgeye benzeyen bir tarihi var. Antik şehir, 19. yüzyılın son ve 20. yüzyılın ilk yıllarında yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. Bu kazılar, 1. Dünya Savaşı sırasında duraksadı. İki Dünya Savaşı arasında yeniden canlandı. 50'ler ve 60'larda hız kazanarak 70 ve 80'li yıllardaki rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarıyla devam etti. Öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflara bakalım. Örneğin şu anda sarayın 1920 ve 30'larda nasıl göründüğünü görüyorsunuz. 1980'lere gelindiğinde dağınık binalar artık toparlanmış ve bir bütün gibi duruyor. Bu noktada rekonstrüksiyonun nasıl yapıldığı konusunda bazı endişelerimiz var tabi. Bazıları Hüseyin zamanında gerçekleşen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının 21. yüzyıl bilimsel arkeolojisi göz önüne alınarak yapılmadığı görüşünde. <gülüyor> tabii bu durumdan mustarip olan tek yer Babil değil. Arkeolojik kalıntılara yaklaşımımızda büyük tutarsızlıklar var. Bir yanda, Baktığımızda ne olduğunu anlayabileceğim şeyler ortaya koyan yoğun rekonstrüksiyon bir yanda da doğal görünmesi için hiçbir şey yapmamak. Bu bölgede verilen kararların nasıl verildiğini bilmiyoruz ve kararlar üzerinde etkili olanın bilim yerine politika olduğunu düşünüyoruz. Bu imparatorluk şehrinin ihtişamı ve büyüklüğünü görmek için oraya gitmelisiniz. Umarım hepimiz bu şansa sahip oluruz. Ve gittiğinizde de, bölgenin ihtişamı ve büyüklüğü yanında bugün orada gördüğümüz dünyaya da dikkat edersiniz. Bu hareketsiz bir müze gezisi gibi değil. Üzerinizden uçan kuşlar, yerde bulacağınız surmalar, yerli satıcılardan alacağınız bal. Bu tarihi bir deneyim. Babil'de gezerken, İstemeden geçmiş ve gelecek hakkında düşünürken, zamanınızı iyi değerlendirmek için günün geri kalanında nereye gideceğinizi düşünmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.